3L otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzu açık havada çekelim dedik fakat ee, biraz hava soğuk, lafı çok uzatmadan direkt size araçtan bahsedeyim. Aracımız 2021 model Toyota Corolla. 125, üst silindirli, 125 ilgili motor gücüne sahip Toyota'nın yeni nesil direk encesyonu motoru diyebilirim arkadaşlar bu arabaya. Bu aracımızda, bu montajımızda Atiker Grand DI dediğimiz ürünün montajını yaptık. Çok çok da başarılı oldu. Bu araçta müşterimizin talebi üzerine Atiker montajı yaptık. Doğru da bir tercih oldu. Atiker biliyorsunuz yerli bir ürün olup fiyat performans ürünü diyebilirim. Yani hem alırken tasarruf ediyoruz, hem de kullanırken çok çok başarılı. Atiker Grant DI dediğimiz kiti, eski ismiyle Atikfest DIY dediğimiz kiti bu aracımızda gönül rahatıyla montajını yapabiliyoruz. O araçın montajı tamamlandı, montaj bitti. Yol testlerini yaptık. Şöyle ufak bir yeşillik bir yer bulundukken de dedik ki araba e, arabadan ve kitten biraz bahsedeyim sizlere. Araç 7 nesil bir araç, 7 nesil bir motor ve kit bu yazılım, yeni bir yazılım. Toyota'ya özel bir yazılım. Biz aşağı yukarı ortalama 45-50 km'dir arabayı kullanıyoruz. Gayet başarılı hiçbir performans kaybı vesaire söz konusu değil. Aynı benzin tadında, sıfır performans kaybı, yeni nesil Toyota Corolla'larda 1.5-125 beygirlik araçlarda gönül rahatıyla Atikeri yere tercih edebiliyoruz efendim. Yine araçla alakalı kafada takılan herhangi bir soru işareti var ise videonun altına yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. E, Corolla'yı almayı düşünen arkadaşlar varsa arayıp detaylı bilgi verebiliriz. Bu bizim yaptığımız şu anki aşağı yukarı beşinci araç. Bu araçta yine Atiker tercih ettik. Dediğim gibi yol testlerini tamamladık, montaj bitti. E, hiçbir sıkıntı problem yok. Müşterimizi birazdan dükkana gittiğimiz zaman aracımızı uğurlayacağız. Bizleri takipte kalmaya devam edin. Herkese iyi günler diliyorum.